Bugün size YouTube kanalınızın mail adresini değiştirmenin tek yolunu göstereceğim. Çoğu kişi şu an YouTube kanallarını belli bir seviyeye getirip satıyor ve satarken çoğunun kişisel mail olduğu için mail adresini vermek istemiyor ve bunun bir çözümünü arıyor. Bunun sadece bir çözümü var. O da kanalınızı önce marka kanala taşımak ve sonra vereceğiniz kişinin mailini birinci sahip yapıp kanalı kontoğuna devretmek bu sayede kendi mailin sizde kalıyor ve kısaca kanalı kişinin mailine devretmiş oluyorsunuz bunu yapmak oldukça basit e, ben size iki aşamalı olarak göstereceğim <gülüyor> e, bunun artıları şöyle birden fazla kanalınız varsa hepsini tek bir mail üstünde toplayabiliyorsunuz Ayrıca AdSense hesabınızla bu mailin üstüne aktarabiliyorsunuz veya an bir gün bir kanal satmak istediğinizde ee, sadece kanalı alan kişinin mail üstüne devrediyorsunuz. Mailsi yine sizde kalıyor. Tabi AdSense'ye abone vermek isterseniz komple mail ile beraber vermeniz lazım onun bir yok. Ama YouTube kanalınızın mail adresini değiştirmek istiyorsanız şu an anlatacağım şey tek yöntem. Ee, öncelikle deneme amaçlı yaptım ben bunu. Şu an bu kanalımda bir abone ve bir video var. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar kanalımı marka kanala taşıdığımda isterse 1 milyon abonem olsun yüzlerce videom olsun hepsi marka kanalıma taşınıyor eksiksiz olarak onda bir sorun yok arkadaşlar kanal logomuza tıklıyoruz ve ayarlara geliyoruz ee, bu kısımda yeni kanal oluştur diyoruz ee, yeni kanal oluştur kısmında aslında şöyle senin bu şu an tüm videolarımız içeriğimizi abonelerimizi taşıyacağımız kanal olacak bu e, isterseniz eski kanalın birebir aynı ismini verebilirsiniz isterseniz sıfırdan bir kanal ismi e, düşünebilirsiniz ben deneme marka yapacağım oluştur diyorum Arkadaşlar yeni kanalımız oluşturuldu. Deneme marka diye bakın abonesi yok. Videosu yok. Bu bizim marka kanalımız olacak. Bütün içeriğimizi bunun için aktaracağız. Bunun için aktaracağımız kanala geri dönüyoruz. Deneme bir markaya. Pardon arkadaşlar geçmedi oldu geçmiş aslında al kanalı göster <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi bu alanda ikinci işlemimize başlıyoruz yine marka logoımıza tıklıyoruz ayarlar kısmına geliyoruz ee, buradan gelişmiş ayarları görüntülü sekmesine basıyoruz ve burada kanalı marka hesabına taşıyın diyor seçiyoruz Şifremizi giriyoruz. Evet arkadaşlar. Burada diyor ki bu kanalı bir video bir abonesi olan bu kanalınızı diyor. Aşağıdaki bu kanala taşıyalım mı? İçeriği komple bunun içine çekelim mi diyor. soruyor. Evet diyoruz. Kanala taşı diyorum lan. Yaptığım adımları birebir bir uygulayın. Yani burada özellikle aslında deneme bir markayı deneme markaya taşıyoruz diyor. Tamam diyorum. 10 dakika sürebilir diyor. Evet arkadaşlar kanalıma şu an işlem buradaki işlemimiz bitti. Bakın kanal oluşturuyor kanalım şu an taşındı. Hesabı değiştir mar deneme markaya geri geliyoruz. Kanalım diyorum. Evet arkadaşlar deneme bir markadaki videomu bir abonem yeni kanalım deneme. deneme markaya geldi. Buraya kadar bütün işlemler tamam. Bütün içeriğimizi abonemizi işte videomuzu buraya çektik. Taşıma esnasında logo ve kapak resmi değişmiyor arkadaşlar bunu unutmayın. Şimdi ikinci aşamaya geçiyorum. Mail adresinizi değiştirme. Zaten en çok merak ettiğiniz şey bu. Ee, o kısımda yine logo kanal logonuza, oradan da ayarlara basıyorsunuz. Bu kısımda gelişmiş ayarları görüntüle demiyoruz. Bu kısımda yönetici ekleyin ve kaldırın sekmesine basıyoruz. Izinleri yönet diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada değiştirmek istediğiniz kanalın, pardon bu maili daha doğrusu bu kanalı aktarmak istediğiniz mail, yeni mailiniz olur, sattığınız kişinin mail olur, kimin mailini devredeceksiniz ya da hangi maili devredeceksiniz o mail yazıyorsunuz. dediğimde kanalım geldi benim şimdi bu kanalı ne olarak ya da bu kişiyi ne olarak etkilendiriyorsunuz yönetici yapabiliyorsunuz yani kanalınızı yönetici alabilirsiniz iletişim yöneticisi alabilirsiniz ya da kanalı sattığınızı sahip olarak alıyorsunuz bu arkadaşı ya da yeni mail'inizi sahip olarak etkilendiriyorsunuz bakın buradaki maili etkilendireceksiniz Sahip diyorum devam et diyorum Daha önce davet ediliyor dediği şey. Şu an o maili davet maili gitti. Tamamlandı diyorum. Şimdi arkadaşlar şuraya bir inlersek muhtemelen mail gelmiştir. Geldi. Bakın. mailtim@vlogitkimail.com Davet gelen mailim diyor ki deneme bir marka sizi deneme marka adlı hesabın sahipliğine Deneme marka hesabını sahipline davet ediyor. Kabul ediyorum. Kabul ettim. Evet arkadaşlar. Şu an o kanalın sahiplerinden biri de Web Dünya kanalım. Şöyle Web Dünya mailim. Yaz arkadaşlar. Orada şöyle bir ince ayrıntı var. Onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar YouTube diyorum. Size ince bir ayrıntı göstereceğim. O da şu. Bakın ee, kanalınız diyor deneme marka kanalı. Tamam. Ee, hangi mailim deymiş? Onu göstermezse. Hep dünya marka değil arkadaşlar. Şurada. Bakın. Şurada deneme marka kanalım gelmiş bana ben artık evet bu kanalda adminim şimdi arkadaşlar dikkat etmeniz gereken özellikle kanal satın alacak olanların dikkat etmesi gereken bir husus var onu da söylüyorum ben size gelişmiş ayarları tıklıyorsunuz diyeceğim tıklamıyorsunuz kanallara ekleyin yönetin yanlış bir şey mi yaptım evet şimdi oldu evet arkadaşlar kanal logonuza tıklıyorsunuz yeni mailde ee, ayarlar diyorsunuz e burada yönetici ekleyin ve kaldırım var <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi burada dikkat etmeniz gereken husus atıyorum bir tane kanal aldınız ve mail, mailinizin üzerine devredildi ancak ee, orada şöyle bir Durum söz konusu hemen devre olmuyor. Yaklaşık 24 saat sürüyor. Yani devre oluyor aslında. Evet demin gördüğünüz onayladım falan ama şu şurada bakın birinci sahip hala ilk mail. Şu an ben geçici sahip gibi duruyorum. Birinci sahip yapmak için bu işlemi yapıyorum, aktarıyorum. Bakın ne diyor. Birinci sahip olmadan önce bir gün beklenmelidir. Yani arkadaşlar sizin bu kanalda yeni eklediğiniz mailin ya da aldığınız kanalın Gerçekten birinci sahip olabilmeniz için 24 saat geçmesi lazım. Sizin daveti kabul ettikten sonra. Buna dikkat edin. Gidip kanal alırsınız. Sonra parasını derseniz 15-16 saat sonra kanalınız elinden gider. Paranız da gider bir şey yapamazsınız. Bu yüzden arkadaşlar birinci sahip olabilmeniz için 24 saat geçmesi lazım. 24 saat geçtikten sonra siz birinci sahip oluyorsunuz. Öbür arkadaşım buradan kaldır dediğinizde gidiyor. Artık yeni mailiniz. E, kanalınız yeni mailinize ya da işte sizin mailinize ya da verdiğiniz kişinin mailine taşınmış oluyor arkadaşlar bu işlem bu kadar bunun dışında burada anlatılacak herhangi bir durum yok e, aklınıza takılan herhangi bir şeyde yorum kısmından bana yazabilirsiniz bildirimler açık olduğu için kısa bir sürede size cevap yazacağım Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.